Herkese selam. Ben Halil İbrahim Mungan. Bu videoda sizlerle birlikte Ansys Polyflow'u inceleyeceğiz. E, Ansys Polyflow'u bir problem üzerinden inceleyeceğiz. Problemimiz üflemeli kalıplama e, problemi. Şöyle gördüğünüz gibi iki parçamız mevcut. Büyük olan parçamız kalıbı temsil ediyor. Küçük olan parçamız da e, kabın şeklini, olacak, a, şeklini alacak olan parçayı temsil ediyor. E, dilerseniz Artık işlemlere başlayalım. Şöyle ansis'e geldim. Ne yapıyorum? Bakın fluid flow. Flow ee, molding'i çalışma alanına bıraktım. Şöyle sağ tıklıyorum 5'e. Browse diyorum ve 5 osyamı okutuyorum. Şöyle mesh osyamı okuttum. Artık polyflow'a girebilirim. Ne yapıyorum? Setup'tan sağ tıklayıp birlikte tıklıyorum. Evet, Polyflow açıldı. İlk olarak ben bir e, görev tanımlaması yapacağım, bir görev parametresi açacağım. Dolayısıyla Create a New Task'e tıklıyorum. Şöyle Create a New Task'e tıkladım. E, Problemin fiziğini belirtiyorum ilk başta. Şöyle simetrik bir geometri mevcut. Dolayısıyla 2D Axisymmetric geometriyi aktif hale getirdim. Şöyle üst tarafta da aktif hale getirdiklerimi görebiliyorsunuz. Bir de zamana bağlı bir analizimiz olacak. Çünkü ben ne elde edeceğim? Video sonunda, bu analizin sonunda bir animasyon elde edeceğim. Dolayısıyla zamana bağlı bir problem olarak tanımlıyorum. Onayladım. Modellemeye ilk olarak kalıplamadan başlayacağım. Kalıp modelinden başlayacağım. Define Mold'sa bir kere tıklıyorum. Create a new mold'a tıkladım. Ve adiabatik moda tıklıyorum. Ne yaptım? Adiabatik moda tıklamamla beraber bir pencere açıldı. Parametre ismini girmem için mod 1 olarak bırakmam yeterli. Bunu bıraktım. Daha sonrasında ne yapacağım? Bu mod 1'e karşılık gelen parçayı seçeceğim. Domain of the molda tıklıyorum ve bakın birinci parçamı ikinci parçamı şöyle seçil halini görebiliyorsunuz. Dolayısıyla birinci parçamı buradan remove ederek kaldırıyorum. Ve dolayısıyla ne, ne oldu? Mold 1 için ikinci parçayı seçili hale getirmiş oldum. Geri geliyorum. Bir de e, kalıp parçam için sınırımı yani temas sınırımı belirteceğim. Dolayısıyla buradan contact condition'ı aktif hale getiriyorum. Ve beşinci sınırımı bakın beşinci sınırım benim temas sınırım. Temas sınırımı seçtim. Modify dedim. Kontaktı seçili hale getirdim ve geri geliyorum. kalıp kalıp için yapacağım modellemeler bitti. Şimdi artık e, diğer işleme geçeceğiz yani. Kalıplama yapılacak olan işlem görecek olan parça için modelleme yapmaya geldi sıra. Yine geri geliyorum. Yine FEM task'in içerisinde create a sub e bir kere tıkladım. Ve Generalize Newtonian Isothermal Flow Problemu'u bir kere tıklıyorum. Buradan ne diyorum? Blow Molding olarak girdim parametre mi? Bir alt görev olarak açtım. İlk olarak kalıpta da yaptığımız gibi bu parametrenin yani Blow Molding parametresinin hangi parçaya denk geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Domain of the Subtask'e bir kere tıkladım. Bakın şöyle yine birincisini aktif hale getireceğim. Dolayısıyla ikincisini buradan çıkarıyorum. Ve birincisi sadece kalıyor. Geri geldim. Bir de malzememi tanımlamam gerekiyor. Malzememi açıyorum. Şöyle ilk başta tanımlamadan önce birim sistemini göstermem lazım. Change the system of the unit'i tıkladım. Şöyle tanımlamam için parametremi de açtım. Buradan santimetre ile başlayan parametremi seçiyorum. Geri geldim. Geri geldim. İlk başta dinamik viskosya belirteceğim. Şöyle sabit bir viskosya belirtiyorum. Pencereyi açtım ve buradan 100.000 santimetre bölü gram saniye olarak giriyorum. Girdim. 100.000 yaptık. Evet. 100.000. Devamlıyorum. Geri geldim. Bir de e, atalet terimlerimi aktif hale getirmem gerekiyor. Niye? Çünkü şöyle gelelim, aktif hale getirelim. E, ben bu analizin gerçekçi bir şekilde yapılmasını istiyorum. Yani direkt hava üflenir üflenmez e, sabit hızda direkt lap diye şuradaki yüzeye temas etmesini istemiyorum. İlk başta ağır ağır ilerleyecek. Daha sonra hızlanacak. Bu şekilde bir e, analiz istiyorum. Burada bunu yapmam için Eklemem gereken terimler atalet terimleri. Bundan dolayı ataleti ben burada aktif hale getirdim. Geri geliyorum. Son olarak ne yapacağım? Bir de yer çekim tanımlayacağım. tamamlayacağım. Gravity'ye tıkladım. Şöyle aşağı yönde bir yer çekim için Y yönüne tıklıyorum. Hatırlayacağınız gibi ben birim sistemini santimetre olarak belirtmiştim. Yani santimetre ve Diğer e, değişkenlerin de türevleri olmak üzere. Dolayısıyla e, santimetre bölü saniye kare olarak gideceğim. Yani eksi 982 santimetre bölü saniye kare. Okey diyorum. Okurlu geldim. Artık malzeme tanımlamam bitti. Şimdi geri geliyorum. Şimdi bu sınırım için, bu parçam için sınır tanımlamamı yapmam gerekiyor. Flow boundary conditions'a tıkladım. Şöyle birinci sınırım, eksen sınırım, simetri sınırım, ikinci sınırım şöyle gördüğünüz gibi kontakta geçen, geçecek olan sınırım. Ee, birinci sınırım zaten tamamlanmış bakın simetri olarak belirtilmiş. İkinci sınırı belirtmeye mi lazım? Şöyle ikinci sınır sınırı seçil hale getirdikten sonra modify diyorum. Modify dedikten sonra free surface'e tıklıyorum ve buradan kontakt seçiyorum. Create a new contact problemi dedikten sonra Temasa geçeceği duvarı Bakın şöyle seçiyorum. Select diyorum. İşlemin bitti. Bakın. İkinci sınırımı yaptım. Şimdi üçüncü sınıra geldi. Üçüncü sınırda sadece hareket sınırını belirleyeceğim. Modify diyorum. Şöyle normal hız ve tsel hızı Kuvete maruz bırakılmış şekilde yapacağım ve bunların ikisini de değerini sıfır halde bırakıyorum. Bakın şurada yukarıda V sıfır olarak belirtilmiş, o yüzden değiştirmiyorum, geri geliyorum. Yine F de sıfır olarak belirtilmiş, geri geliyorum. Üçüncü sınırımı da tamamladım. Şimdi olup, şimdi son sınırım, önemli bir sınırım. Ee, basıncın temasta bulunacağı sınır burası. Bunun için tanımlamamı yapacağım, modify diyorum ve burada ne yapıyorum? Normal Free Surface dedikten sonra Normal Force'a tıklıyorum. Şöyle sabit bir değer gireceğim. Eksi 2 milyon olarak girdim. Eksi 2 milyon olarak girdim. Geri geliyorum, geri geliyorum. Artık bitti. Benim bütün sundulum tamamladım. Geri geldim. Bir de Remeshing yapacağım. Buradaki e Parçal için zaten hesaplama tek buradan yapılacak kalıp için herhangi bir hesaplama yapılmayacak Global First local machine dedim Zaten seçili halde gördüğünüz gibi Upper level dedim ee, Değişiklik yapmayacağım ama sadece bir parametreden bahsetmek istiyorum burada Lagrange yanında Bakın distortion check var Burada Eğer malzememizde bir e, hasar Gelecekse bekliyorsak bu, bunu buradan aktif hale getirebiliriz. Fakat biz sadece kalabalık çıkaracağımız için e, bunu aktif hale getirmemize gerek yok. O yüzden ekskertik current menüyü seçip devam edelim. E, şimdi artık fiziksel modellemeler bitti. Artık numerik modellemelere geçeceğiz. Yani biz zamana bağlı bir analiz yapacağımız için artık işte zaman adımları ile alakalı. Ayarlar yapmaya geldi sıra. Buradan Transient Iterative Parameters'a bir kere tıklıyorum. Ve değerlerime girebilirim. Elindeki değerlerim. Şöyle Aper 0.1 girdim. Initial Value. 10 üzeri x3 olarak girdim. Minimum Value. 7 olarak girdim, maksimum veriyor, 3 olarak girdim, toleransı 0.01 olarak girdim, son olarak step sayısını 200 olarak girdim ve bütün ayarlamalarımı yapmış oldum. Geri geliyorum, geri geldim. Artık modelleme kısmım bitti. Şimdi artık çıktılarda nasıl ayarlamalar yapacağız onu göreceğiz. Upper Level'a tıklıyorum. OK diyorum. Şöyle bakın artık ana menüdeyiz. Hatırlayacağınız gibi buradan Create New Task demiştik. Bunun üstünde Outputs'a tıklıyorum. Ve Output Triggering'e bir kere tıkladım. Ve her 4 adımda bir ben sonucu göstermesini istiyorum. Her adımda değil. Dolayısıyla dört olarak girdim, okey diyorum, geri geldim. Bir de bu e, sonuçları gösterirken ki e, bilim, sınırın, bilim sistemini de buradan tanımlayacağım. Bakın şuradan girdim, modify dedim ve tekrar e, Blow Modeling'deki bilim sistemini buradan da tanımlıyorum. Geri geldim, geri geldim, geri geldim. Son olarak bir de e, kalınlık hesabı da yapmak istiyorum. E, kalınlık hesabını da yapacağım. Çıktılar bölümünde. Dolayısıyla tekrar FemTask'e bir kere daha giriyorum. Ve buradan Create as SubTask'e geldim. Önceki aylar kopyalayayım mı diyor? Hayır diyorum. Burada ne yapıyorum? Post processor'a geldim. Kalıp diyorum buna, kalıp. Kolumb'a gel tıkladım ve bakın thickness var. Thickness için post-processes yapacağız. Ee, Parijen'e bir kere tıkladım ve bana kalınlık için e, başlangıç sınırı ve bitiş sınırını tanımlamam gerektiğini söyleyeyim. Burada başlangıç sınırını belirtiyor. Burada da bitiş sınırını belirtiyor. Şuradan bakın tanımlayabiliriz. İkinci sınırım benim. Ne olacak? Starting bar, Starting border. Dördüncü sınırımda ending boardur. Bunları yaptım. Geri geliyorum, geri geldim. Benim artık bütün işlemlerim bitti. Şöyle save and exit diyorum, accept dedim, continue dedim. Şöyle bakın bitti. Artık çözmeye geldi sıra. Çözmek için ilk başta sol sağ tıklayarak Update diyorum. Update deyince artık benim hesaplamam başlıyor. Şöyle aşağıdan takip edebilirsiniz. Bitti. Bakın bitti. Nasıl anlarız bir de. Listing burada geldiğim zaman şöyle Computation Succeed yazısını görüyorum. Çıktı. Şimdi sonuçları artık açabiliriz. Result bölümünden Edit'e tıklıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bizim ilk başta parçalarımız böyle değildi. Küçük parçamız bu hale aldı. Konturlara bakalım. Şöyle insert bölümünden kontura geldim. Okey diyorum. Buradan location'a birinci subdomainin yüzeyini seçiyorum. Şöyle yüzeyi seçtim. Bir de değişken olarak da kalınlık olarak belirtiyorum. Benim için kalınlık önemli zaten. Apply diyorum. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi yandaki değerler de beraber. E, fakat ne demiştik? Biz simetrik olarak bu tasarlanmıştı demiştik. E, bunu aynalayıp karşı tarafa da tam halini gösterebiliriz. Nasıl yapacağız bunu? Şurada User Location and Plots bölümünün altında Default Transform seçeneği var. Buna iki kere tıklıyorum. Ve buradaki seçeneği kaldırdıktan sonra bakın şuradaki Apply Reflection. Bölümü aktif hale geldi. Buna da bir kere tik atıyorum. Yüzeyin bakın XY düzlemi, XY düzlemini seçtim. Pardon, aynen X y düzlemini seçtim. Şöyle Z düzleminde apply diyorum. Oops, pardon. Şöyle YZ'yi seçtim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi YZ, YZ'ye dik bir doğrultuda, YZ'ye dik doğrultuda seçiyorsunuz. Dolayısıyla YZ'yi seçtim. Apply dedim. Bir de, şimdi animasyonu başlatacağız fakat üstte de ben zaman sayacı da görmek istiyorum. Dolayısıyla ne yapıyor? şuradan? Insert'ten. Text'e tıkladım. OK dedim. Buradaki seçeneği hale getirdikten sonra parametremi ne yapıyorum? Time Value olarak belirtiyorum. Appline diyorum. Şöyle bakın burada bir sayaç oldu. Şimdi tosa geliyorum. Animation diyorum ve animasyonumu başlatıyorum. Şöyle animasyonum oluştu. Ee, dilerseniz adım adımda yani adıma özel de durumu da görebilirsiniz. Nasıl yapacağız onu? Time step selector'a tıklıyorum. Mesela 40. adım diyelim. 40. adım için Nasıl bir durumdayız. Apply'a e bastığın zaman şöyle gördüğünüz zaman bu şekilde bir bulma e, elde ediyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.